Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı ttt geometri soru bankası kitabında üçgende açı konusundaki döndürme işlemi ile ilgili testin çözümünü yapacağız hadi bakalım testin çözümlerine başlayalım sorulara başlamadan önce ufak bir konuşma yapayım döndürme de önemli bir yere sahip Döndürmede de kalem döndürdüğün zaman aynı kalem değil mi evet bu nokta etrafında döndüğü zaman noktanın sabit kalmasına dikkat edin elimin yani şu şekilde hop şöyle sabit kalıyor burası dönüyor Döndürdüğünde yine aynı kalem. Yani aynı kalem derken ne oluyor burada? ÖSYM bunu seviyor. Eş şekiller karşımıza çıkıyor yine. Yine döndürmede de eş şekil olmasını, kenarların eşit olmasını, açıların eşit olmasını kullanacaksın eğer açı varsa. Hadi bakalım şimdi örnek 1'e bakalım. Örnek 1'de ne demiş şimdi? A, doğru parçası A noktası etrafında. Bak A noktası etrafında döndürdüğün zaman. Hop şöyle döndürdün. 40 derece döndürdüğünde buraya geldi. Hocam burası 40 derece mi yaptı? Evet şuradaki noktada B üstü noktası yaptı. Hatta C doğrusu yapıyormuş. Döndürdüğünde A, doğru parçası oluşuyormuş, oluştu. ABC açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaş şöyle ABC açısını da oluşturayım ben. Bu döndürdüğümüzde kalem yine aynı kalem ya da çizgi. Aynı çizgi. Şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Zaten bir çember etrafında dönüyor bu. Onlar da oluyor. X kenar çıktı tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart. 142'ye böl. 70-70 yapar. ABC da böylelikle 70 derece olur. Örnek 1-70 çıktı. Geldik örnek 2'ye. AB ye doğru parçası 1 ve 2 yönde sırasıyla 40 derece. Evet. Bir yönünde. Bak şimdi. Hop. A, A etrafında. Hop. Şöyle döndürdüm. Kaç derece diyor? 40 derece diyor. Döndürdük 40 derece. Şurası 40 olsun. Sonra öbürünü şu nokta etrafında. Hop. Şöyle döndürelim. Kaç derece? 60 derece. 60 derece döndürdük. Bu döndürmede şekillerin eş olmasına dikkat ediyorduk. Hocam şu parça şu parça eşit. Hatta bu parça bu parça eşit değil mi? Sonra döndürüldü de sırasıyla AC ve AD oluşuyormuş. AC ve AD oluştu ve bizden ne isteniyor? DBC açısı. Arkadaş DBC açısını oluştur bakayım. Şu DB bu da C. Arkadaşım şuradan çıktı. Tepe açısı 60 olan bir ikizkenar kenar 180'e 80'e 122'ye böl 60-60 eşkenar üçgen yani. Şu eşitliği de koyalım. Burası 40 x kenar tep açısı 40 180'den 40 çıkart 142'ye böl 70 70 oldu Hop, Burada kaç isteniyor Dbc açısı 60 artı 70 oldu O da kaç yaptı 130 yaptı dostum Örnek 2 130 oldu Geldik örnek 3'e Evet bu sefer A noktası etrafında Üçgeni 60 derece döndürmüşüz Bak dikkat Hocam şurası 60 derece mi Hayır bak AB kenarı AB üstüne geliyor 60 derece dönerek Değil mi Evet şu şekilde geldi. Yani senin şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Ne dedik? Döndürmelerde şekillerin eş olması bizim için önemli dedik. E hocam eş şekil ya. Direkt 80 ise bu B üstü açısına 80 yazabiliriz. E 80 70 daha. 150 buraya kaç derece kaldı? 30. Yani 30 70 80. Hocam burası 30. Burası da 70. Sen şimdi bunu kaç derece döndürüyordun böyle? Şöyle dönüş yaparken dostum şu B'yi döndürürken hop şöyle döndürdün. Kaç derece burası? 60 derece döndür demiş. E 30'u buradaysa 30 artı x eşittir 60 olacağından x'i de böylelikle 30 derece olarak buluruz. Yani örnek 3 30 çıktı. Mantığını anlamışsındır büyük ihtimalle. Dikkat et eş yapılı şekil bunlar. Bunlara o yönden dikkat edeceksin. Şimdi burada 80 derece döndürüldüğünde bak şu en kenardaki şekil hop buraya geldi. Hocam senin şuradaki bu şuna eşit oldu. Bu arada döndürüldüğünde eş çekil ya 20 dereceyse burası da 20 derece mi? Evet. Ve bu ikiz kenar üçgenmiş. Şu ikiz kenar üçgenmiş. Döndürüldüğünde zaten bu kenar bu kenara eşit. Bu da aynı ikiz kenar üçgen eş. Yani kaç derece döndürdü? Bir de 80 derece. 80 derece döndürürken şunun tamamı 80. Şurası 80. E o zaman buraya kaç kaldı? 60 derece kaldı. Şimdi benden ne isteniyor? Bizden x açısı isteniyor. Bakın şurada da bir ikiz kenarlık çıktı. Yani üçgenimiz ikiz kenar üçgen. Tepe açısı kaç derece olan? 60-20-20 toplamı kaç yaptı? 100 yaptı. Tepe açısı 100 olan ikizkenar üçgenin taban açıları 180'den 100 çıkart. 82'ye böl. 40-40 yapar. Dolayısıyla x'i böylelikle 40 derece olarak buluruz. Örnek 4-40 çıktı ve böylelikle döndürme işlemini de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda eş şekiller testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.